Selamlar, Yelkenli ve Motor Çift kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bu bölümümüzde artık Duris'le yola çıkacağız biliyorsunuz ki ve hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Sabah erkenden seyrimize koyulup 3 adalar tarafına gidiyoruz ve 3 adanın muhteşem drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Malum yolumuz var yola gideceğiz, gurbet diyarlara gideceğiz. <gülüyor> Çok uzak değil ya 12 adaları. <gülüyor> Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Komşumuz kolize çıkıyormuş şimdi. Yine bir balıkçı var günü Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tam gaz. Bugün de spray hudumuz için yeni brandımızı takacağız. Bakın elimde. İnşallah güzel olur. Kaptan deniyor şimdi. Bazen çok üşürsek de kapatıyoruz, iyi oldu. Kime yaptırdım bunu? Ne? Cemal Usta'ya yaptırdık eski sanayide. Giderseniz kendisini bulun. Aynen öyle. Çözümcül bir insan. Ne kadar biz duracak bunun altı yani? Şöyle gergin durması için mi? Gel mi kal? Hoş bulduk. Gel kızım. Günaydın. Doris'le geziye çıkmamız için yapmamız gereken adımlardan birisi de minnoş minnoş kedilerimizi köye bırakmak. Bakın şurada Şira, Mika ve karşınıza Çokomel köye geldiler. Çünkü Doris'e sığmazlar malum. Onlar burada anneannelerinin yanında kalacaklar. Zaten ortam güzel gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Ayrılmak zorundayız. İstemezdim ama Böyle daha mutlu olacaklar. Değil mi oğlum? Mika? Selam ver geldi. Mikoş. Bir bak bakalım o güzel yüzünü görsünler. Oğlum. Böylece Doris'e daha çok odaklanıp kafamızı verebileceğiz. Daha rahat hazırlanacağız. Hadi bay bay. eşyalar toplanmış gidiyor mu yoksa <gülüyor> bu Doris yerinde artık durmaza dostlar la la, la la la la la la la la Evet, topluluk eşyalarımızı düzür e yerleştireceğiz. Tabi daha çok var bu sadece kabası. Şu ne diye soracak olursanız bir tane yatak pedi aldık iki Güzel sıkacak gibi. Bakın bunlar da bizim sitemizin kedileri. Duman. Bize veda ediyor musun annem? Evet, duman'dan göbek şov. çok ömelime benziyor benim. İngi de çıktı piyasaya. Tabii ki tırnaklarımı da Doris'a hazırlanacaktı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kızı süsledik kendimize süsledim ya. Değil mi Okan? Tabii ki de. Okan'ın ellerine sağlık. Bir daha Şimdi benim tırnaklarım Yunan adalarını bir uzun deniz yolculuğunda gezecek ve gelecek bakarsanız. Harika şöyle. olacak. Baktıkça seni hatırlayacağız. Yunan adalarına Bakalım. selamlar. Söyleyeceğim. Evet günü batırıyoruz. Haziran'ın son haftasındayız artık. Antalya Balıkçı Barınağı'na. Veda zamanı sabah erkenden çıkacağız. Tekne hazırlanıyor. Eda içeride. Pür dikkat hazırlıklar yapıyor. Hava sıcak, nemli, rüzgar zayıf. Edoş nasıl gidiyor? Burun hali o kadar. Bot patlak. Şu önü patlak çıktı. Sağlam katladık, patlak çıktı. Arka şeyler sağlam. İçi de sağlam. Bakacağım bir. Müsaade bir koyda indirip arkası kalabalık. Her zamanki gibi. Ondan sonra şeyler yolunda. Yeni sprey yaptırdım. Çok güzel oldu. Daha detaylı çekerim sonra. Şuraları yana kadar gidiyor Şunu da takmadım şimdi geçiş için. Uzoş nasıl gidiyor? Selamlar tanıştırayım. Acı biberlerim. <gülüyor> İnşallah büyüyecekler. Bakalım nereye kadar gidecekler? Nerede artık meyve verecekler? Mert Bey gülerek iş yapıyormuş. Yok hiç de böyle somurtuyorsunuz. Aşım <gülüyor> da. Mert kaptan ağay. Hayır, hayır, na na na. İşimiz dolu ya. <gülüyor> Tozları siliyor Mert. Başım belada. Ben de biraz mola verdim. Eda mola da. Tabancamı unutmuşum. Helada. Mert kaptan var ya. Evet. İlk gecemiz ha denizdeki evimizde. Aynen ilk gece başladı. Heyecan büyük. Yalnız ben eve gideceğim ya taksi tutup. Çünkü hiç esmiyor. Klima var evde. <gülüyor> Erşen kurneriyi de açarım. Oo. Ama eskisi gibi değil artık. Taksi fiyatları farklı. <gülüyor> Çok mu tutar diyorsun? 500'lük olursun. Hiç şansım yok mu? Ben <gülüyor> Tamam vazgeçtim ya ama. Efektleri ağzımla yapıyorsun <gülüyor> bak. <bakalım. gülüyor> Daha kolay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Google'da arayacaksın bilmem ne. efecit. <gülüyor> Şimdi bir şey var değil mi? Değişik bir durum var. Ne gibi? Neydi? Bunu. Ha ben tekne yapacağım. Evet evet. Ha evet Mert tekne yapmak istiyormuş artık Mert kaptanla. ben e, düşündüm. Evet markanız ne? şeyini telifini alacağım abi. Mert Gregor olarak başlayacağım artık. Ama sen zaten Mert Gregor olarak bir Satmasın markasın hayatım. Teveccühünü sağ olun da şöyle düşündüm. Şimdi bunlar var ya yaptıklarımız, yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın nesiydi? Teminatı. Teminatı ha. Şimdi var ya bak, böyle bir tekne yapacağım ki evet. acayip bir şey olacak. Hı. Böyle var ya millet bayılacak yani, korkacak böyle. Tekne böyle var ya, Yani mangal yeri bile hazır olacak. bu hani iyi su deposu, deniz suyu deposu, tuvaleti... İşte bir minisi, tentesi, yelkeni buradan aç şuradan, böyle kimse hiç yorulmadan Türk usulü, hani spor gibi değil. Bol keyifle Kadınlar. yelken yapacak. Kadınlar için de işte süslenme dolabı olsun. Ne bileyim, ha, dolapları, bize böyle şeyler olsun. O oh, giyinme odası da olsun. O böyle... da olmasa de yani bir dolap olsun. Böyle Şöyle bir şey. bir kıyafetlerimizi asalım. Çocuk, çocuk için de ayarlayacağım, çocuk koltuğu falan. Acayip bir şey yapacağım. Mert yani Gregor. Aynen, kesinlikle yapmak lazım yani. Böyle küçük böyle. Remorka şey olacak ama böyle acayip bir şey olması lazım. Sıkışıklık, dereşiklık olmayacak. Klima da olsun. Mert acıktım dedi ya. Dört <gülüyor> tane içli köfte güp, güp etti böyle gup gup yedi. <gülüyor> Peki ne yiyeceksin Mert? Burada balık ekmek var. Vey vey vey vey vey vey vey. Şimdi yiyelim balık ekmek? Balık ekmek yiyelim. Güzel yapıyorlar mı ya? Dayanamadın, gittin aldın değil mi? Saat sabah altı. Evet, topardan gidelim. Yola çıkalım bakalım. Bir düdüğümüz yok muydu? Vapur düdüğü gibi öttüreydik. Evet. Bon, bon. <gülüyor> Ayrılıyoruz. Güneş nasıl ama? Nerede dursun? yeni başladık. 5.2 at. Şu at ile seyretmekteyiz. Sırf çırnaklarımı göstermek için ne yapacağımı şaşırıyorum. Korkumuzun ön undaki patlak tamir edilecek. Artık sıçan odası arkada kaldı. çaltacak plajları. Çıkacağım. Ya! Şimdi Eda hep bir şeyler yapacak. Ya, <gülüyor> ya çekim bitiremezsin. Bir de en kalın dilimi alıyor. Eda'nın ya. keki gitti. Eda'nın keki git. O benim çekimdi. Çiftlikleri Ve Eda çiftliği Eda'nın Eda şirinlik çiftliği Deniz'in en sevdiğim maddere var. çarptan Sanki böyle saten gibi Evet evet Kadife gibi saten, saten gibi, gibi. önümüzde baya nemli ya o ne öyle önümüz gözükmüyor resmen nemler kemer tarafı peki sen niye bunu kahve içmeden yaptın kahvesiz mi işte evet hani kahve ne gelir bar kahve? Bu bar kahvesi onları <gülüyor> <Wow. gülüyor> vaaaah Yalan dedikanlıymışsın, hazırlanmış gelen. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Göynük civarı. Göynük'teki oteller gözüküyor. Çeşitli lükslükteki oteller mevcut. Neyseğim panik. Ah ah, amarcığım. Hangisi? Hangisi? Allah'ın Yani Kapalayı da attık ama... Hiç tık yok ha. Vallahi yok. Niye yok? Aşk olsun balıkçıklar. Bize de gelin. Balıklar bizimle ilgilenmiyor. Gelir misiniz? Çok çağrım. Şuradan yüksemez. Nerede kaplumbağa? Yani bir tane kareta tutardı ama... Bir kere daha çıkar kafanı. Görüntüden kayboldu. Aşk olsun. Küçük kareta. Gelsene. Keşke kedilerimizden birine alıştırsaydık. Bir Mert tekleye. Evet. Ya şimdi üç tane kedi olunca alıştıramadık arkadaşlar. Çünkü birbirlerini tetikliyorlar, korkutuyorlar. Biri korkunca hepsi oluyor. Halbuki bir tane minnaktan böyle buralarda koşturacak dışıralarda. Evet. Çok patlı olurdu. Aynen. Çok yer olduğu için ona da... Bence bir eksiğimiz kedi. Aynen. <gülüyor> Buradan isimleri öğreniyoruz otellerin. <gülüyor> Sonra kışa doğru. Buradan Ama ne alınıyoruz? İşte arkadaşlar ben buradan baktım bir tane beğendim. Artuma yazdım ismini. He. Sonra da işte Mert'le kalacak yer arıyordum. Bir baktım gittim yani. Aha, kedar. Yunus mu? Şey, balık bir... mı geldi? Bir şeye vurdu kaçtı. Allah be. Çok zevkli oldu kaçtı. Şurada da bir şeyler var ya. Akşama balık. Hadi ya inanamıyorum var ya. ya anlatamam sana. Yani. Elim geriye kaçtı ya. Bunu bileğine bağla ya. Benim elim geriye kaçtı ya. Bu takte de elim çekti ya. Raskele, raskele. Ve önünde güzeller güzeli Amara Luxury Otel. Çok güzel bir otel. Tavsiye ederiz Antalya'ya gelecek olanlara. Keşke şurada kalsam demiştim bir kere buradan geçerken Ve keşke O kadar artık keşke demişim ki Kaldım Yani bazen istemek iyi bir şey arkadaşlar isteyin Ne söyledin? Burgada'dan Dan Turbin takip etmeye başlamış <gülüyor> Mısır'dan Burası çok serin gelsene Burası çok serin gelsene diyor. Kim bakacak dışarıya? Emin abi bizi götürür. Evet şey hocam şuraya bir kamerayla televizyon taksak dışarıyı gösteren aslında burada hep takılabiliriz ha. He. Ha evet. Değil mi? Öne Hemen bir... yarın dolisin önünde kamera takılsın Aynen. Aynen bak bir bir şey Ay. küçük bir ekran, ekran var bende hatta. 7 inç bir şey koy. Bir de kamera. <gülüyor> Değil Çünkü mi? Küçük teknemize bir kamera eksik. Aynen. <gülüyor> devam ediyoruz Olimpos Teleferik de görüntü, tepede ben görüyorum kemer karşıda. az kaldı Bey dağlarını izleyerek beldibinden göynükten geçtik şimdi kemere doğru yaklaşıyoruz Orası da tahtalı da bakın Antalya'nın en yüksek noktasıdır kendisi. Teleferikle çıkabilirsiniz. Hele bir de açıksa yani hava fatihis falan gözüküyor çok güzeldir. Ağa, ağa bir şey soracağım ağa. Niye seylik masfiyans? Seylik basana Aga Artık kemere çok az kaldı. Yarım mil falan var. Bak orada tehlike şamandırası gözüküyor. Mendirek Kars'ı zaten geldik. Yakıt ve su alacağız. Eda her yerden çıkıyor gene. <gülüyor> Kapıdan bacadan çıkıyor bu kız. Böyle bir sığlık olduğunu işaret eden bir. şamandıra mevcut ve kemer burnu. Durum bu. Yeşil yeşil sıvılıklar gözüküyor. Doğru mu Edoş? Amanimbo. Allah korusun. Bu şamandıramız bize ne anlatıyor Mert kaptanım? <gülüyor> Çok da şey yapmayın. hanım. Çok da yaklaşmayın. Ay balıklarına gidiyor. Çok da şey yap... Ay, <gülüyor> Çok da şey yapmayın. Evet Edoş su mu alıyorsun ilk iş. Aynen. Alpete geldik Kemerdeki. Hava sıcak. Önce suyumuz da olacak. Su önemli değil mi? Sonra benzin alacağım. Şeye kadar, Finike'ye kadar alayım diyorum benzini. Artık orada dört tane şeyi dolduruz. Evet, suyun paralı olduğunu iddia ettiler. Bakalım. Birazcık doldurduk yani. 20 litre falan mı doldurduk? Öyle bir şey. Ne kadar bilmedim yani. Aynen öyle. Sonra Evet. İki, dört deponun ikisini doldurdum. Buradan çektik. Abi eline sağlık. Ne kadar borcum benim? 1212. 1212. 48. 44 litre almışım. Kart vereceğim. Mert Kapetan benzinimizi alıyor. Suyu ne yaptın Mert? Suyu rica ettim. Sağolsun yardımcı oldular. Normalde 1 tona bir kadar 100 doluydu liraymış. zaten depomuz da. Yani 15-20 litre bir şey aldım zaten. Sağolsun şey yapmadılar. O kadarcık da doris hakkı olsun. Allah'ım küçücük balıklar var şurada. Kemer yine her zamanki gibi nemli ve sıcak. Boğuluyorum. <gülüyor> Ama güzeldir eğlencez. Şey otomatiği bile paslanmış nemden. Harbi. Tabii canım baksana. Oo, evet. Inanılmaz bir şey. Bir sigara yakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi abimiz balıkları evcilleştirmiş. Balıkları evcilleştiren adam. <gülüyor> Şimdi bayat ekmekleri melanurlar ne yapacak ona bakacağız. Uh, şimdiden burası dolmuş ya. <gülüyor> evlatlar mı <gülüyor> ortalık karıştı oho kimlettiler ya ekmeği sabtöyle biraz yumuşusun akvaryum gibi olmuş burası. <gülüyor> Canlı akvaryum Eğer yapmışsın. Ben bunu beklerler beni burada. <gülüyor> Market var da. Market mesafeli değil mi Şerbet? Mesafeli. Market mesafeli Eda. Her zaman var. İstiyorsanız getiriyoruz. Var mı gelecek? Telefon mu? bir Telefon açıp getirebiliriz diyor Eda. Ne alacağız? Mangal. Sucuk, ekmek, başka? Ekmek, mangal. Her şey var orada. Her kısımda. Sebze, meyve falan tam değil mi? Çeçeğinden. Bunlar tam. Tam. Söyleyelim mi o zaman? Bekler miyiz 5 dakika? Hemen getirler. Hemen getir. Sarıyalım ya. Evet. Bizim ülkenin güzelliği insanları. <gülüyor> Şimdi sucuk ve ekmek ihtiyacını servet ağır çözüyor hemen <gülüyor> Bizim Petrolde hizmet çok yani öyle düz petrol diye bakmayacağım buraya Kemer ayışığına geldik Kaptan esmeye başladı biraz ya. Şurada bir mağaracık var. Hey! Kırlangıçlar çok tatlı. Burada niye Mart'ı yok da kırlangıç var? Onlar istilah etmişler. Yani. Aa, Bayağı istilah Mağaramız çok popüler demek ki. Kırlangıçlar selam veriyor. Buna böyle bakmıştık hatırladım. Evet evet baktık. Evet yeter. şeyler mevcut. Güzel bir iki koydağı var demek ki. Botla da gezebilir. Hemen şurada şey var zaten. Max Royal mi? Neydi bu? Bu arada oteller tüm ihtişamıyla dizi dizi otel. Bak bakalım içersin nasıl? Çok güzel içersin. Yumurta göz oldu. Bence yumurtadan ziyade tırnaklarını gösteriyorsun gene. <gülüyor> saçma arabalar hala var. Her yerde yoğunlukla. de güzel be. Yalnız Mert şey nasıl? Tahtalı dağı, dağı. Of. Rıh diye çıkıyor. Ben dağım. Buraların efendisi benim ulan. Bak diğerleri dağcık. Onlar da böyle tepelerinde ot bitmiş. Ama bunda bayağı yok yani. Bey dağların efendisi. Yüce efendimiz tahtalı dağı. Selamlar efendim, sevgiler, saygılar. Şurası da Alaca Su Koyu. Çok severler hemen burnu dönünce de Fasilis. Fasilis'ten geçiyoruz. Burası ilk koy, sonra arada işte Kral Yolu, öbür koy. Böylece Üç Odalara da yaklaştık. Karşımızda görmektesiniz. Hafif bir sancakta kalıyor. Üç adalar. Antalya'nın üç güzelleri. Olimpos. Şu arada çıralı. Maden koyu. çok canlı olarak hatırlıyorum. Güzeldi. Ee, güzel şnorkeling yapılıyordu. Burası Bond Island <gülüyor> Şu anda Tayland'tayız, Koh Phangan'da <gülüyor> İkinci adayı da geçtik ada arasında mantar kaya var ona çok dikkat etmek gerekiyor zaten oradan geçilmez. Ha belki biz geçeriz de Da önceden buraya bağlanmıştık tonozla ay balık sıfalı. Hala var mı acaba o tonoz? O iyiydi. Plaj da var orada küçük. Evet. Sen bilirsin, bakalım istersen. Bu aradan geçilmez hakikaten. Yok yok, o ara geçilmez. Şuradan gelirken ki ara geçilmez yani Antalya tarafından gelirken. Sana ip verin gerekiyorsa ise bağla, gerekiyorsa ip siz dağla Sanki onun o halat uzun gibi Onu dolayı versen olacak gibi Tamam Şurada da ipler var dikkat et evet. Bak şurada bir ip var sağda Gördüm gördüm Hatırladığımız şey işe adı Tonoz varmıştı. Tonoz var iyi oldu. Bağlandık hemen. Aynen. Şuradaki plaja falan gidebiliriz. Aynen. Deniz yatağımızla. Ondan daha önce şurada bir tonoz vardı. Belki de şuydu Mert. İki var bak ya dedi. Yok. ben şöyle. Yani ya da böyleydi. Tabii canım. Şimdi çıkaramıyoruz tam. Çıkaramayalım. Şey güzel ama mekan. Telefonun güneşte kalmış. Baksana kayalar mayalar. Şey değil mi? gerçek değil mi? <gülüyor> mi? rahatsız ettim. Ay evet. Aa, çok güzel gözüküyor ya. Yüküm. bir şey yaparsa merkez yapar olaya geçeyim bu arada ben de motora yaptırdığımız kılıfı göstereyim süper oldu değil mi onu da Cemal usta yaptı sağ olsun eski sanayide yani Çağlı'da Cemal usta Arkadaşlar <gülüyor> ismini de söyleyeyim K Branda K A, K -A Branda yani. Valla eli yetenekli Allah razı olsun <gülüyor> Evet, mark kapetanımız dingimizi indirirken diğimizle de arkadan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı ver kaptım? <gülüyor> İyi. varın üstündeki oturan martılara çok güldüm ya ortada. Evet. Üstünde şu oturuyorlar şuralarda. Şey falan, Mert kaptan beni aldı. Ya. Ya Mert aklıma bir şey takıldı. Şimdi biz drone uçuracağız da Martlılarda danmasın. Bayağı yuvaları var korkuyorum ya. ya <gülüyor> Oğlum yapmayın lan. Gider, lan. Abim. Güzel abim hanginiz bakıyor buraya? Ha abi. Abi ne isim ne? İsmail. İsmail abim ya. Abim be bir drone uçuracağız be. Hani şöyle bir üç adaları gösterelim tamam. insanlara. Antalya'da ada yok diyorlar. Vay diyorlar ne biçim diyorlar. Biz diyorlar adalara gidiyoruz diyorlar. ha Olmaz mı? Olur be abim hadi be güzel. Dadanmayın ama dronumuza. Vallahi bak değerli çünkü. Başka daha başka da alamayız. Memuruz biz biliyor musun abim? Güzel abim. Canım abim. İsmail'im. Helal olsun be sana. En güzel balıklar senin olsun be. Ah topotu bilmem ne, Hepsi senin olsun. Oh izini de kaptık. Yalnız yenge de güzelmiş. Orada öpüşmeler var orada bir. Şu kayanın üstünde iki Mart'ı dudak dudağa gaga gaga ya. Hadi bakalım izini kopardık ama. Bakalım ne olacak. Bak abi Mart'ı kısmına güven olmaz diyorlar. Yok tamam abi sağol. Yok öyle bir şey halt etmişler diyor. Kargaların uydurması diyor. Bence de abim bence de. Öptüm saygılar. Balık sürüsünü görüyor musunuz? Nasıl bir şey? Tamam tamam yaklaşmıyorum. Martılar kızdı ama o balık sürüsü fena. Şu simsiyah gözüken şey balık sürüsü arkadaşlar. Görüyor misiniz Etmek. Önünde duruyor işte. Etmek. Şey, e, Tehlif alabilir müzik. Onu bir kapatalım sana zahmet de. Evet şimdi bunlar. Durum bu. Vallahi yeşil soğanlı omlet buyurun. Bizim Afiyet olsun. Evet. Manzara da İlk böyle. İlk kahvaltımız mı galiba? Buyurdu. Evet. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kapatmıyorum. Suyu niye kapamıyorsun ya? Hiç kapatmıyorum. Boşuna gitmeyeyim. Bari. Ayıp. Günah. Bir daha nerede almayacağız o suyu? Zaten Aa. 120 litre depomuz var. Aman akarsa Allah Allah. Niye öyle etmen ya sen? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu su. Deniz suyu. Akıllım. <gülüyor> Başlıklarımız için su yaptık bir. Deniz suyu makinesi aldık. <gülüyor> Almadık aşkım, mert yaptık. Mert yaptık. Nasıl öyle bir şey satılmıyor henüz? Otomatik deniz suyu makinesi değil mi? Var mı? Denizden gelen suyla bulaşıkları istediğim gibi yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>